Toplamada birleşme özelliğini kullanarak, parantez içinde 77 artı 2 artı 3 işlemini farklı bir şekilde yazınız. Peki, parantez içinde 77 artı 2 var, dışında da artı 3 var. Bunu farklı şekilde yazmamız isteniyor. Aynı sonucu verdiklerini göstermek için iki ifadeyi de basitleştirelim. Evet, kulağın ve karışık gelen toplamada birleşme özelliği aslında bu 3 sayıyı farklı şekillerde birleştirebileceğimiz, toplayabileceğimiz anlamına geliyor. Sonuç fark etmeyecek. Evet, bunu biraz açıklayayım. Buraya parantez içinde 77 artı 2 yazıp sonra 3 eklemişler. Bu parantezler 77 artı 2 işlemini 3'ü eklemeden önce yapın demek oluyor. Bu hesabı yapmadan önce parantez içindeki hesabı yapmalısınız demek, bu parantezlerin anlamı. 77 artı 2, 79. O zaman parantez içindekiler 79 etti ama hala artı 3 duruyor. 79 artı 3, 82. Evet, bize verildiği şekilde hesaplarsak sonuç bu oluyor. Toplamada birleşme özelliği bize önce 77 ve 2'yi ya da 2 veya 2 ile 3'ü toplayıp 77'ye eklememizin bir farkı olmadığını gösterecek. Farklı şekillerde birleştirebiliriz. Sonuç aynı çıkacaktır. Hepsini yazalım şimdi. 77 artı 2 artı 3. Evet, eğer parantezsiz olsaydı da yine aynı sonuç çıkacaktı. Çünkü 77 artı 2 eşittir 79. 79 artı 3 eşittir 82 diye giderdik. Ya da tam tersini de yapabilirdik. 3 artı 2 eşittir 5 derdik. 5 ile 77'yi toplardık. Sonuç 82 olurdu. Yani sayıları nasıl birleştirdiğinizin bir önemi yok. Her şekilde sonuç 82 oluyor. Bu toplamada birleşme özelliğidir.